Aktivite ve dikkat eksikliği için neler yapılabilir? Şimdi bu e, günümüzde çok önemli bir sorun. Hemen hemen her 5 erkek çocuktan, her 5 kız çocuktan birisi dikkat eksikliği veya hiperaktivite sorunu yaşamakta. Buna dürtü kontrol sorunu da eklenmektedir. Bu tür sorunu yaşayan kişiler öncelikle psikologlara, pedagoglara başvurmalı. Eğer psikolog veya pedagoglar da uygun görül ve gerekli görüllerse psikiyatrlara başvurup birlikte e, ilgilenebilirler bu tür çocuklarla aynı zamanda aileler de psikologlara veya pedagoglara giderek de, değerli bilgilerinden istifade edebilirler çünkü ailede e, geniş ailede ağız birliği olmadığında bu tür çocuklar kuralları ve sorumluluklarını rahatlıkla suistimal edebilir.